Uh, sabah olmuş ya, Işıkları kapatayım de fatura çok fazla gelmesin. Lan her yerini sabahın gurunda açık bırakmışsınız ya. Ya bu sabahın gurunda ışığın yanlığı nerede görünmüş ya? Kapatsana lan, Heh, kapandı? Hadi, kim yüzünü yıkıyor? Kim yüzünü yıkıyor? Baba ne yapıyor? Tamam, Heh, Yıkama yüzünü. Niye baba? Yıkama lan. Yuhu artık Tamam baba ya Ana Su faturası gelecek ya Su faturası gelecek Bak Sabahın kurunda Işıkları açmışlar ya Sabahın kurunda Ben size ne dedim Yüzünüzü burada yıkamayacaksınız değil benim ya? Baba nerede yıkacağız peki? Aha bak. Bahçede. Bak şurada. Bak şurada işte bak. Küçük bir tane havuz var. Sokacın elini. Orada yıkacağım. Aha bak böyle. Bak. Hah. Böyle yıkacaksın. Hah. Oh. Valla. Senin elin. Tamam baba bir daha öyle yaparız. Baba mi gelir misin? Bir şey isteyeceğim. Tamam. He, iksen. Tamam. Baba, bana para verir misin? Ne kadar? Beş lira mı? On 10 lira mı? Yüz manat. Yü, yü, yüz milyon manat? Ne yapacaksın lan yüz manatı? Beş liralı insanlarım. Bir de yüz manat istiyor lan. Ne yapacaksın lan yüz manatı? Baba, çay alacağım. Çay mı? Bir de çay. Çaya yüz manat. Lan, lan, lan oğlum. Şurada. Ali bakkal var. Ali bakkal gidiyor. Köprü köprü köprü altı bakkal git oradan çayın fiyatı ucuza geliyor. Git oradan al ya. Tam tamam baba. Bir de oradan alırız. Ha? Yok 100 manat ya. 100 manat bir çay için. Çok evladım yani. Bizim zamanımızda bize 5 lira verirlerdi biz 5 lira 2 hafta kullanırdık ya. Tamam. Ne Sıra sende. Sen ne istiyorsun? Baba bana 500 malat verir misin? Sen niye malat istiyorsun? Lan oğlum Niye malat istiyorsunuz ya? Ne? Ne yapacaksın Baba Şampiyon alacağım Şampiyon mu alacaksın? Ne yapacaksın lan şampiyonu Ali bak kaldı 50 liraya Güzel şöyle şampiyonlar var köprü altı Onları böyle saçına sür Hem onlar daha dayanıklı Hem ucuza geliyor Ya parayı bu kadar çok kolay kazanamıyoruz çocuklar ya Allah Allah Bugün de hepsi malatçı çıkmış Hadi şampiyon Hadi diyelim paran yok Lan sabunu al Saçına sür Al sana şampiyon Daha ne Ne yapacaksın ya 500 liralık 500 malatlık Şampiyonla İne İneğe mi şampiyon yiyeceksin Ondan sonra evi mi boyayacaksın ya Allah Allah Neyse Allah Allah ya Lan benim uyku mu getirdiniz ya Bak bu ışığı kim açık bıraktı lan Bu ışığı kim açık bıraktı Nasıl kapanıyordu la bu Neyse burası açık kalsın Allah Allah ya Uykum geldi Gelip yatacağım Bu nedir ya sabah sabah adamın uykusunu getiriyorlar Neyse uyuyayım <gülüyor> Yuh artık